Sizin uzun zamandan beri gündeme getirdiğiniz bir konu daha hükümetin gündemine girdi Adnan Bey. Hmm. Hükümet kanser ilaçlarının hastalara ücretsiz verilmesi için çalışma başlatmaya ha. Hah, ha. Ha. Yani. bak 3 ay önce söyledim, 3 evet. yıl önce de söyledim. Evet. Kanser hastasından para almak çok küçük düşürücü bir şey. Evet. Ya kardeşim zaten çok büyük bir imtihan. İlacından ve tedavisinden de. Tabii. Sırf ilacı değil. Evet. Tedavisinden de para alınmaz. Evet. Teşhis konduğu an, efendim diyecek adam ne kadar bizim ücretimiz? Efendim diyecekler biz kanser teşhisi koyduk. Ücret bitti diyecekler. Yani şu an devlet ödemenizi yaptı diyecekler. Evet. İlacınız, tedaviniz bundan sonra bizden. Bir de çok gelişmiş güzel kanser hastaneleri olsun. Çok bu acı bu bir olay var. ya. Ailece yani çok mahvoluyor insanlar. Evet. Çoluğu, çocuğu falan. Ya, adam işe gidemiyor bir kere, bitti. Çalışamıyor. Oradan bir geliri kesiliyor. Evet. Ameliyat olacağız diyor. Ben diyor tabii derhal yaparız diyor size bir gün verelim olur diyor. Ne kadar olur efendim diyor? 300 bin lira olur herhalde diyor. Ya memur adam 300 bin lira nereden bulsun? Adam evini satıyor, arabasını satıyor. Dehşet verici bir şey. Adamla sokağa düşüyor yani. E ilaç 20 bin lira efendim diyor bir kutus. İkinci o da 20 bin lira diyor. Ya yazık günah değil mi? Evet. Nereden çıkıyor böyle? Olmaz. Kanser tedavisi ilacı süratle bedava olması lazım. Evet. Yani bu tip ağır hastalıklar da aynı şekilde. Evet. Mesela büyük tümörler. Mesela beyninde tümör çıkmayacağız. Ne paralıyorsun adamdan ya? Zaten adam çok büyük bir imtihana imtihan oluyor. Niye paralıyorsun? Yani? Aynı şey. Evet. Yani Kanser değil ama iyi huylu tümör o da olmaz. Aynı kanser hükmünde olsun. Yani her türlü ağır hastalıkta devlet para almaz. İnşallah. İnşallah. Ama grip olmuş, nezle olmuş o ayrı mesele. Grip de çok yaygın. insanı çok, çok dikkat etsinler. Yani. Efendim baklavayla, börekle, griple müdahale olmaz. Evet. Et yiyecekler, sebze yiyecekler. Salata, şu bu falan. Sıcak. İnşallah. Sıcak olacak kaldıkları yer. Bir de istirahat. <gülüyor> Yani yorulursa olmaz. Ne yapıp yapıp onu yapacak. En azından o saldırgan devresini geçirinceye kadar istilahatte fayda var. Değerli hocam sizi dinlemek izlemek gerçekten çok hoş hocam. Benim eşim kanser hastası. Sizin doğanıza ihtiyacım var. Size kalpten inanan biriyim. Ben Mustafa Bakırcı. Hanfendi. Annemiz herhalde anladığım kadarıyla kanser olmuş. Allah şifa versin. Ben bir daha söylüyorum. Kardeşlerimiz her yere mektup yazsınlar. Kanser hastasından para almak bana kabus gibi geliyor. İnanılır gibi değil ya. Evet. Ya kardeşim zaten o insan çok ağır bir imtihan geçiriyor. Ölüm kalın evet. mücadelesi yani. Her an ölebilir o adam. Her evet. an. Evet. Kan kanseri, karaciğer kanseri, akciğer kanseri. Çok vahim bir hastadır. Ailesinde, de çocuklarında meydana gelecek tedirginliği bir düşünün. Tabii, evet. Adam çalışamaz o durumda. Tabii, tabii. Tabii. Kanser hastalığı evet. evine duruyor. Ve çocukları her an ölebileceğini düşünerek, değil mi? Tabii, Teyakkuzdalar. Tabii. Selamun aleyküm diyor. Hasan aleyküm selam. Evet beyefendi yok. Hasta tespitik kanser diyor. Tedavisini yaparız diyor. Ne yapmamız gerekiyor diyor. Bir önden bir 400 milyarınız alacağız diyor. Teşekkür ederiz diyor. Evet. Allah Allah. Al bir felaket daha. Tabii. Evet. evet. Adam evini, barkını bilmem ne hepsini sarsa yine kurtaramaz. Tabii. Evet. Peki diyor adam ya ben de para yok bu kadar ama canın sağ olsun diyor. Güle güle diyor. Evet. Git öl diyor yani. Tabii. Evet. şey. Ya kardeşim hepimiz sorumluyuz bunda. Bu, kabul edilecek bir şey mi bu ya? Bak minik çocuk dün. Evet. Ufacık el kadar sabi. Bütün Türkiye sorumludur bu sabiden. Tabii hocam. Eğer bu ölürse herkes sorumlu olur. Allah vermesin. Herkes sorumlu olur. Ve böyle çok fazla sahibi var. Küçük çocuk var. Kanser asıl. Mazlum ya. Evet. Yani diyemesin ki benim partimden değil. Benim dinimden değil. Tabii zaman, evet. Yani evet. bir kaçacak köşecek. Zaten partinden olmaması öyle bir ahirette bunu açıklayamazsın. Evet. evet. Dinle ilgili de bir şey söyleyemezsin. Zaten Müslüman. Sahibi. Takva Müslüman kabul ediyor. Tabii. Melek gibi onlar, tertemiz. Herkes ondan sorumludur. Mesela kardeşimiz de şimdi eşi kanser, şimdi bu insan ne kadar zor durumdadır ya? Tabi. 400 milyar ne var gitmiyor 400 milyarlık yani ne ne Tabii. yapıyor yani? Evet. Ne ait ilaç verilecek yani? Evet. İlaç pahalıya mali oluyor denemiyor, öyle bir şey de yok. İyi evet. e, o zaman nedir ya? Ve ne pahalıya mal olsa bile. Biz üstleniyoruz. Devlet bizden beri ki kessin. İnşallah. Hadi diyebilirim ki sürünelim kardeşim. Sürünelim tamam. Evet inşallah. Yani mesela. Çelik ekmekle 100 gram peynir yiyebilecek. Tamam kabul ediyoruz. Ben sabilerin kanserden ölmesini istemiyorum. Evet inşallah. Annelerin kanserden ölmesini istemiyorum. Dört yüz para verilir mi ya? Tabii. En hafifi kardeşim bu, en hafifi. En indirimli olanı bu. Evet. En indirimli olanı. Evet. Bu nedir bu ya? Geri göre bile katmak lazım. Böyle şey olmaz. Evet. Nedir o? Bu, bu, bu, ismi. Nedir? D dün ki, ah benim canıma getir. Bak şu benim şekerime. Şu benim bal damlama. <gülüyor> şu be bak, be. bak bak bak ay, bak. Şu dünyalar ay, şekerine. Çok ama, şey ama acayip şekermiş. Evet. Ya. Maşallah. Yani alenen badem evet. şeker. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Allah ümrünün uzun etsin. İnşallah. Şimdi bu sabi ölürse Allah vermesin. Allah Aa, ümrünün uzun etsin. Bütün Türkiye sorumlu olur mu olmaz mı? Herkes sorumlu olur. Evet. Birinci derecede sorumlu olur. Ya mesela devlet biri ki sizin konforunuz gidebilir. Allah Allah. Ya konfor istemiyoruz biz kardeş. Evet. Anlatamadık galiba. Yani mesela diyor ki biz stadyum yapalım. Yapılmasın istemiyoruz. Evet. Yarın kalsın kardeşim stadyum yarım kalsın. İstemiyoruz yani. Tabii, tabii hocam. Önce bu konu. <gülüyor> Ama ne şeker şu çocuk e, ya. Ah benim canımın içi. Ne <gülüyor> tatlıymış Elbisesi o. Çok Tam pamuk. <gülüyor> Bir daha göster şu benim canımı. Maşallah. Şu şekerliğe, ballağa, kaymaklığa bak. Şu, güzelliğine bak sen. <gülüyor> <gülüyor> Allah vermesin Tabii. ya. Şimdi para için Tabii. bu çocuk Allah'a zirgesin vefat ederse evet. ne büyük ızdıraptır ya Allah vermesin. vermesin. Ahir zamandayız. Müslümanları engelleyenler olacak. Engelleyenler olduğunda bir sevap alıyorsanız Yüz bin sevap alırsınız. Engelleme yok da teşvik olursa ne olur biliyor musun? Bir sevap alırsın. Eğer engelleme olursa yüz bin sevap alırsın. Onun için engellemeler, baskılar, tehditler çok makbuldür. Yakında iddia sistem olacak. Bir milyar götür, para ver, sadaka ver. Bir sevap alırsın. Şu an bir milyar verirsen trilyon sevap alırsın. Zorlukla orantılıdır. Yani tabii şimdi biz büyük bir şevkle iddiaatistan bekliyoruz. Tabii ki çok güzel. Ama sevap bitiyor artık. İddiaatistan'dan sonra. Çok az olur sevap. Çok çok az. Tehdit ne kadar kuvvetliyse, baskı ne kadar kuvvetliyse o kadar çok sevap alır. Diyor ki işte babam engelliyor. Çok sevap alırsın. Kimi diyor ki mesela eşini engellediğini söylüyor. Çok fazla sevap alır. Kimi diyor ki hanımı baskı yapıyor. Çok sevap alır. Sahabiler ilk başta çok fazla sevap alıyorlar, sonra sevapları azaldı. Çünkü ortak sakinleşti. Ayette de var ya. Şimdi diyor sizden 20 kişi 100 evet. kişi yener diyor. Evet. Ama sonra vakit geçince durum değişiyor. Yani sevabın gücü de azalmış oluyor. Onun için Allah Cenab-ı Allah, şeytan Allah'ın her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor Cenab-ı Allah. Zorluklar çok makbuldür, hastalıklar çok makbuldür, dertler çok makbuldür. Hastalıklar bitmez. Bu dünya imtihan meydanı. hemen hemen herkes gün aşırı veya haftada bir, on günde bir hasta olur çeşitli hastalıklar gelir, Allah kullarını imtihan eder. Son derece makul. Dolayısıyla Allah hastalığı yarattığında şifayı da yaratıyor. Hastalık çok karmaşık ve ince detaylıdır. Mesela Allah ne bileyim enfeksiyon yaratıyor mesela, göğüste enfeksiyon yaratıyor bunun sonuncu olarak işte şahıs öksürüyor. Rahatsız oluyor. Ona benzer. Mikrop bunlar mikropları bakterilerine bakıyoruz. Mikroskopta. Olağanüstü karmaşık, olağanüstü harika, olağanüstü ince sistemlerle donatılmış, kusursuz dizayn edilmiş, mükemmel tekniklere sahip, e, nefes kesecek e, yöntemlerle hareket eden, şuurlu, akıllı varlık olduğunu görüyoruz. Bunlara karşı eczaneye gidiyoruz şifa için. İlaç kutusuna bakıyoruz. Gıcır gıcır Allah ilaç kutusunu yaratmış. Kapağını açıyoruz. Gıcır gıcır bir kap içerisinde Allah ilaçları koymuş. Gayet düzgün bir yazıyla Allah yazı yazdırmış. Şöyle kullanacak, böyle kullanacaklar ilacın molekül yapısına bakıyoruz son derece düzgün, karmaşık, ince ve detaylı evet. şahıs sonra yiyecekle ya da içecekle aldığında ilacı moleküller bakterinin vücuduna giriyor bakterinin en hayati yönlerini iyi bilen bir yapıda ve bakteriyi feci şekilde öldürüyor Allah öyle yaratmış. Herkesini yaratan Allah. Bazen şifaya veriyor Allah, bazen de şifa vermiyor. Ama imtihanın gereği olarak böyle ince bir sistem var. Bazen hastalıktan daha karışık oluyor ilaçlar. Daha detaylı oluyor. Eczanenin önünden geçerken baktım. Ne kadar çok ilaç var. Bütün ilaçları Allah yaratmış. Binlerce, on binlerce ilaç çeşidi var. Ve binlerce de hastalık var. O kadar çok çeşit ki, ucu bucağı yok. Ve o kadar da ilaç çeşidi var. Mesela şahsın başı ağrıyor. Baş ağrım, meydana gelmesinin özel sistemle Allah yaratıyor. İlacı var. Sinir sistemine giriyor, sinir sisteminin molekül yapısını özel etkiliyor, Bambaşka başka bir şekilde giriyor vücut bir sefer baş ağrısından kurtulmuş oluyor, rahatlamış oluyor. Maşallah, sağlık sektörüyle ilgili bir tanesi. Siz üç yıl önce dört sektöre önem verilmesi gerektiğini söylemiştiniz. Bunlardan biri de sağlık sektörüydü. Sözlerinizi okuyorum önceden söylediğiniz. Tarıma çok önem verilmesi gerekiyor, hayvancılığa çok önem verilmesi gerekir. Sağlık ve enerji sektörüne, bu dört sektör çok önemlidir. Hayvancılık, tarım, sağlık ve enerji sektörü. Bunların devlet tarafından tam korunup, kullanması gerekiyor. Bununla ilgili tüm yan sanayilerinde korunup, kullanması gerekiyor. İki yıl önce de sağlık hizmetleri konusuyla devletimizin daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Hı. Maşallah bu konuya çok önem verildi ve iki yıldır sağlık alanında çok hızlı gelişmeler oluyor. Sürekli yenilikler yapılıyor. Siz ayrıca şu şekilde de söylemiştiniz. Her hasta bizim sorumluluğumuzdadır millet olarak. Hasta olmak suç değildir, şereftir. Onurdur ve yükümlülüğü bizim üzerimizdedir. Hasta olduğunda o adam, o kişi, o kardeşimiz artık bize emanettir. Üç günden beri garibim. Fark edebildiniz mi? Evet, Hiç öyle. fark etmedik. Değil mi? Maşallah. Maşallah. Evet. Allah Aklıma yarışkan şey söyleyeyim. söyleyeyim. <gülüyor> Maşallah. Hem de yoğun görevim. Hiç bak Allah'a çok şükür. Maşallah. Millete milletçe bize emanettir. Ona biz bakacağız. Yemesinden, içmesinden, konforundan, neşesinden, mutluluğundan, tedavisinden her şeyinden bir sorumluyuz. Hastadan para alınmaz. En kaliteli, en güzel hastaneye gidecek. Doğru. Söylediğinizle ilgili küpürler de var. Gerçekleşmesiyle ilgili söylediklerinizin köpür gazete küpürlerinden. Başlıklar hastaları gerekirse Avrupa'ya yollarız. Diğer bir başlık hastaya bağlı hastaların sağlık hizmetleri ayağına gidiyor. Diğer bir tanesi. 60 bin hastanın sağlık hizmeti ayağına gitti. Onun dışında SGK'dan evde diyaliz hizmeti. Borcunu ödemeyene sağlık bakanlığından müjde hastane borcunu al. Ya hasta zaten ciddi bir imtihandır hasta. Hastayım mesela acile gitti değil mi? Acile de çok güzel karşılanması lazım. Yani çok söyleyeyim acilde <gülüyor> özel ayarlanması lazım. Değil mi mesela hasta getiren aileler de bazen reseseli oluyor. Mesela onların gönlünü alacak bir şey de olması lazım. Yani para mı verelim kardeşim? Parası kadar verelim. Yani sorun değil, değil mi? Yani orada mesela bir ilgisizlik falan. E zaten adam hasta çok acayip kötü bir durum olur. Değil mi? Mesela Allah dediği bir şey olmuyor. Patlamalıyor, çatlamalıyor, eli kolu bir şey olmuyor. Orada onları rahatlatacak, böyle onları huzura kavuşturacak, psikolojik olarak dengeleyecek bir ekibin ayrıca bulunması lazım. Yani psikolojik yönden, ruhi yönden onları huzura kavuşturacak, onların o paniğini, tedirginliğini, ve ortadan kaldıracak insanlar olması lazım. Devletin özel görevlendirmesi lazım. Hastanın da mesela doktor tamam da mesela doktor. Doktorun bir yönü de o bir kere doktorlara iyi para versin devlet yani. Devlet, doktor mağdur durumda kalmasın mesela muayenehane açmak bilmem ne adam adamı. Derdine düşmesin. Ya istesin devlet biz vereceğiz. Yani verirsin ne olacak yani? Daha iyi mesela İki ekmek yiyeceğimize bir ekmek yeriz. Feda olsun Allah rızası için. Onları şey içeriz, değil mi? E, doktorun güzel davranması çok önemlidir hastaya. Gönül mesela korkutmaması lazım hastaya. <gülüyor> yani hasta adına mesela vahim göstermek çok şey olur. Hasta diyor o o bilgi almamış olabilir. O tevekkül anlayışını da almamış olabilir. E, gönlünü rahatlatacak. Demek onun kalbini kuvvetlendirecek bir usluğla konuşması lazım. Allah'a vererek her şeyi, Allah'tan bahsederek, sevdim mi? Her şeyi yaratan Allah olduğunu, şifa vereninde Allah olduğunu anlatarak güzel bir usluğla e, gönlünü rahat tutması, gönlünü ferah tutmasını ona ifade etmesi gerekir. Asıl olduğunu ancak bunu gizlemek için çok gayret gösterdiğini söylemiş. Haberin e, evet. Eğer paparaziler bu lekeleri görseler beni yerden yere vururlar diye anlatmış. Hocam sizin sürekli anlattığınız gibi Allah rızası için sevginin yaşanmadığı, şefkatten yoksun ve güvensiz maddiyata dayalı bir ortam olduğunda, insanlar sürekli birbirini ezmeye çalıştığında kimse rahat edemiyor. Birbirlerine karşı çok gardlılar gard ve sevgisizlik hakim. Kim kardeşinin de bundan muzerip olduğu görülüyor. Fiziksel acizliğinden dolayı kendisine şefkat duyulacağını değil, eksikliğinden dolayı onunla alay edileceğini düşündüğü için evet. bunu saklama ihtiyacı duyuyor. Siz daha bilirsiniz inşallah. Kardeş, yan, kardeş yan. Kardeş. Evet, Türkiye kökenli, acayip sevimli, çok şeker bir şey. Evet. Ee, çok insancı. uslubundan alışıyor yüzüne Anadolu'nun o sıcak terbiyesi, o sıcaklığı üstünde var sedef hastalığı genellikle stresten olur gerilimden olur çok şiddetli geliyor yazık çocuğa normalde bayağı neşeli dışa dönük cıvıl cıvıl görülüyor ama e, hiç kimseye güvenemedi ve gergin bir hayat yaşadı aşikar görülüyor o sıkıntının verdiği e, neticedir sedef hastalığı mesela boyun fıtığı olur bel fıtığı olur kansızlık yapar kasılma meydana getirir Kalp spazmına sebep olabilir. Beyinde spazma sebep olabilir. Her şeye sebep olabilir. Onun için İslam'a, Kur'an'a Allah'a tam teslim olmak lazım. İnşallah. Güzel ahlakı yaşayan insanlarla birlikte olmak lazım. Sevgiyi, tutkuyu, candanlığı en iyi bilen insanlarla beraber olmak lazım. Akıllı insanlarla beraber olmak lazım. Böyle ipini sapını koparmış, dengesiz, küt, Sevgisiz, ruhsuz, akılsız insanların beraber olmak insanın ruhunu karartır, aklını bozar. Sinirlerin tefkebi yapar ve yıpratıcı bir ortam içerisinde yaşamak sonucunda birçok belayı da getirebilir Allah sizden. Onun için kardeşlerim köftesini yapacağı huzurlu bir ortama gitmektir. Huzurlu bir ortamı yaşamaktır. İyi insanların, akıllı insanların Sevgi dolu insanlarla beraber olmaktır. O e, kurtlar adasında kendini kurtarmaya çalışan bir çocuk gibi. O gerilim, o stres, o rekabet, o tehlikeler içinde yaşama ruhu tabii ki onun nazik bedeninde o tarz hastalıkları da meydana getirir, başka hastalıkları da meydana getirebilir. Bir tek onun için değil, başkaları için de bu bela geçerli. Kimi intihar ediyor, kimi zehirleniyor, kimi uyuşturucudan vefat ediyor. Mahvoluyor çocuklar. Birbirinden güzel, birbirinden tatlı insanlar bunlar. Çok şekerler ama her yerde egoistlik, bencillik, rekabet, acı ve ızdırabı görüyorlar. Kokuşmuşluğu görüyorlar, zalimliği görüyorlar. Ve sonunda ya canlarına kıyıyorlar ya bedenleri buna isyan edip ağır hastalıklara duşar oluyorlar mehdiyetin hakimiyetinde bütün bu belalar, acılar tamamen kalkacak. Hastalıklar, belalar kalkacak diyor zaten. Eciha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ferahlık, bereket ve bolluk olacak. Hem ekonomik ferahlık, hem ruhi ferahlık. Sanatta, bilimde, estetikte her şeyde bir mükemmellik inşallah. i̇nşallah. Güzel bir dünya olacak Allah'ın izniyle. O ortamda ne kimse intihar eder, ne kimse böyle e, psikosomatik hastalıkla mı diyor? Ne hani var bana suçlu konuşmayı pek Hoşlanmıyorum da yani strese bağlı, e, psikolojik bozukluklara bağlı bu tip hastalıklar da o zaman olmaz inşallah.